Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle 14 Haziran Perşembe günü başladı. 27 Haziran Çarşamba gününün 3. maçı, A e grubunun 5. maçı olan İsviçre-Kosta Rika maçı olacak ve Dünya Kupasının 13. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. İsviçre takımı ise 11. defa Dünya Kupası'na katılıyor. Dünya Kupası'na katılmak için 10 maç yapan ekip, 1 yenilgi ve 9 galibiyetle olarak, turnuvaya katılmaya hak kazandı. Hücum hattında geriden gelen destek, İsviçre'nin gol bulmasına yardımcı olurken, defa zıntı ise adam adama savunma ile, rakip oyuncuları bunaltıyor. Bu ekip gruptan çıkabilir. Costa Rica turnuvaya 5. kez katılıyor. Costa Rica Dünya Kupası'nın güçsüz ekiplerinden, hücum ve defansif yönden iyi değil. Peki İsviçre ve Costa Rika maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %58 oranla İsviçre kazanabilir. %15 oran ile de Costa Rika maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise 27. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.